Merhaba değerli arkadaşlar ben Ali Öğretmen. Ali Öğretmen ile %100 Kimya adlı YouTube kanalındasınız. Tekrar testlerini çözmeye devam ediyoruz. Bugün 11. sınıflara vira bismillah diyoruz. 11. sınıf tekrar testlerinden ilk testi, birinci ünitenin ilk testini çözeceğiz. Umarım faydalı bir video olur. Hepimize şimdiden kolay gelsin diyorum. Ve ilk soruyla başlıyoruz kıymetli arkadaşlarım. Evet ilk sorumuz... Ne diyor? Aşağıda bazı orbital türleri e, açısal momentum ve e, ml değerleri verilmiştir. Manyetik kuantum değerleri verilmiştir diyor. Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Orbital türü s orbital ise arkadaşlar L0'dır. l sıfırdır. L'nin sıfır olduğu yerde de şöyle bir yazalım. L eşittir. Eksi l artı l'de ml değirdir. Sıfırda herhangi bir şey olmadığı için ml sıfırdır. Yani bir doğrudur. Birin olmadığı şıkları siliyorum. 2'ye baktığımız zaman p orbitali p orbitalinde l birdir, bir değeri alır. Ee, ml de eksi l artı l arasındaki tüm değerleri alır. Eksi bir sıfır artı bir bu da doğrudur. d orbitali arkadaşlar l'nin e, açısal momentumun 2 olduğu orbitaldir. E, ML'de eksi ile artı ile arasındaki tüm değerleri alır. Eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2 diyoruz. Bu da doğrudur arkadaşlar. F orbitali L'nin 3 olduğu e, değerdir arkadaşlar. L'nin 3 olduğu değerde de ML'de yani manyetik kuantumda arkadaşlar eksi ile artı ile değerlerini alır. Kıymetli arkadaşlarım 3 2 1 0, artı 1 artı 2 artı 3 f orbitalidir bu da o halde hepsi de doğrudur diyoruz hepsinin olduğu şık arkadaşlar e şıkkıdır diyoruz ve hemen ikinci sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Evet, şunu biraz daha büyütelim. Evet artı 2 değerlikli iyonun elektron dağılımı. Diyelim ki x olsun. X artı 2 elektron dağılımı şöyleymiş arkadaşlar. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 arkadaşlar. 3d10'dur. Arkadaş 3d9'muş özür dilerim. 3d9 de demek ki arkadaşlar 2 elektron vermiş. O halde. Sayalım bakalım 2, 4, 10, 12, 18, 18, 9 daha ne yapıyor arkadaşlar? 18, 9 daha 27. 2 elektronu geri aldığımız zaman arkadaşlar x'in 29 olduğunu görüyoruz. x'in 29 olduğu yani nötr haldeki elektron dağılımını yapalım arkadaşlar. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Dikkat arkadaşlar x 29 veya 24 olduğunda küresel simetriye dikkat ediyoruz. Burada 4s1, 3d 10 olacaktır bunun elektron dizilimi Yani x artı 2'den 2 elektronu tekrar aldığımızda x değerini yani x'in nötr haldeki elektron dağılımı bu şekilde olacaktır arkadaşlar. 1 elektron 4, 4. başkantum sayısı 4 olan s orbitalinden gidecektir. Burada 1. Sonra ikinci elektron da D orbitalinden gidecektir kopacaktır diyeceğiz arkadaşlar. Evet o X elementi için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır yanlışı arıyoruz. Dördüncü periyottadır. Evet arkadaşlar dikkat ederseniz 4S1 ile bitmiş dördüncü periyottadır. Bu doğrudur arkadaşlar. İkinci B grubu elementidir. Arkadaşlar D orbitaliyle ile bittiği için ne yapıyoruz? Bununla D orbitalindeki sayıyla 4S'i e, topluyoruz arkadaşlar. 11 eğer ondan fazlaysa. 10 çıkartıyoruz. 1B grubundadır. Yani geçiş metalidir. 1B geçiş metalidir diyoruz. B grubu elementidir doğru. Temel hal elektron dağılımında 3D 10 ile biter. Gördüğünüz gibi 3D 10 ile bitti. Bu da doğrudur. Geçiş elementidir. Evet arkadaşlar geçiş metalidir de diyebiliriz buna. Geçiş elementidir. 1B grubundadır arkadaşlar. S orbitalinde toplam 8 elektronu bulunur. Bakalım sayalım arkadaşlar. Nötr haldeyken X elementi için diyor. 2, 4, 6, Gördüğünüz gibi 7 elektron bulunur. Hangisi yanlıştır diyorduk. E şıkkını işaretliyoruz. S orbiteninde toplam 7 elektronu bulunur diyoruz. Ve geçiyoruz. Üçüncü sorumuza arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakalım. Kıymetli arkadaşlarım. Üçüncü sorumuzu şöyle biraz kaydıralım. Ekranımızı. Evet. Bir atomun son katmanında bulunan orbital tam dolu veya yarı dolu ise atom küresel simetrik özellik kazanır. Evet arkadaşlar. Peki periyodik sistemde bir elementin küre küresel simetrik özellikler kazanması için aşağıdaki durumlardan hangisi tek başına yeterli değildir diyor. Tek başına yeterli değildir. Birinci periyotta olması. Arkadaşlar birinci periyotta e Birinci periyot dediğimizde iki tane element vardır. Biri hidrojendir, biri de helyumdur değil mi? İkisi de S orbitali ile biter. Yani S orbitali elementleridir. Hidrojen S1, helyum da S2 olarak doldurur. Biliyorsunuz S orbitallerinde tek de olsa, çift de olsa arkadaşlar küresel simetridir. da bu şekilde gösterilir orbital. Bunda ise şu şekilde gösterilir. Yani bu yeterlidir. Birinci periyotta olması yeterlidir kıymetli arkadaşlarım. F bloğunda bulunması... Arkadaşlar F bloğunda biliyorsunuz şöyle diyelim F bloğunda e, 1 ile 14 arasında değerlik alır. Peki F bloğunda hangileri küresel simetridir? F7 ve F14. F14. Olanlar küresel simetridir. Peki F1 olduğu zaman olmaz değil mi? B şıkkında sadece F bloğunda bulunması küresel simetri açısından yeterli değildir. Bakalım devam edelim 5A grubunda bulunması. Arkadaşlar şimdi 5A grubu diyorsa nedir arkadaşlar? 5A grubu P bloğundadır. Nedir arkadaşlar? İlkini yazalım mesela 1S2 2S2 2P3 değil mi? 3 2 daha 5. Gördüğünüz gibi p bloğunda bittiği için 3 olması yeterlidir arkadaşlar küresel simetri açısından. Veya devam edelim. 2p3 diyelim ya da şöyle yapalım. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3. Bakın dikkat edin yine P bloğunda 3 ele, e, elektron kaldı. Bu da nedir arkadaşlar? Küresel simetridir. Yani hepsini yapsak da hepsinde de bu şekilde çıkacaktır. 5A grubunda olması yeterlidir. S bloğunda bulunması. Arkadaşlar S bloğundaysa. S bloğunda 1 de olsa. 2 de olsa arkadaşlar yani. Baş kuantum sayısı X olsun. Bununki de Y olsun. Hiç fark etmez. S bloğunda tek elektronlu olsa da iki elektronlu olsa da birinde yarı dolu birinde tam dolu oluyor. Yani buradaki tanıma uyuyor. O halde S bloğunda bulunması da küresel simetri özelliğine sahip olduğunun göstergesidir. Atom numarasının 24 olması. Arkadaşlar ben şuraya bir de 29 yazayım da. İkisinin de çok iyi ne yapalım ee, inceleyelim arkadaşlar. Şimdi bakın atom numarası 29 ve 24 olan elementlerde dikkat etmemiz lazımdır arkadaşlar. Şöyle yapalım. İlk önce x 24 olsun. Yani e olsun. y de 29 olsun. Bu iki element özel özellikle ee, krom ve bakır arkadaşlar o kadar önemlidir ki. Çünkü öğrenci arkadaşlar çoğu burada hata yapıyor. Hemen dağıtalım. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 argon oldu arkadaşlar. Esasen kısa olarak bunun yerine şuraya kadar argon 18 yazabilirsiniz. Yani aşağıda onu göstereceğim. Argon 18 dersiniz ne yaparsınız? 3, 4'e geç, geçersiniz arkadaşlar. Şimdi bakın 4'e geçtiğimiz zaman. Şimdi normalde ne olacaktır? Buraya 4S2 gelecektir. Ne oldu? 18, 20, 3D, 4 olacaktır. Bu dizilim yanlıştır arkadaşlar. Çünkü burada S bloğundan bir elektron küresel simetriden dolayı D bloğuna geçer. 4S1, 3D5 olarak e, dağılır arkadaşlar. Burada Küresel simetri D'de 5 tane orbital olduğu için küresel simetriden dolayı bu şekilde doğru dizilim bu şekildedir. Aynı şekilde arkadaşlar bakın şuraya yine argon 18 yazalım. Argon 18 bakın 4S2 3D 29'da ne oluyor? 18 2 daha 20 burası 9 olması gerekiyor değil mi? Hayır böyle yazılmaz. Yani şöyle diyelim 4S2 3D9 yazarsanız yanlıştır bu arkadaşlar. Ne yapmamız lazım? Küresel simetriden dolayı 4S1 3D10 dememiz gerekiyor. D orbitali tam dolu olacak. S orbitali de yarı dolu olacak. Ve küresel simetriye uymuş olması lazım. Yani 24 veya 29 da olabilirdi. O yüzden söylüyorum. Bu da tek başına yeterlidir arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz neymiş arkadaşlar? B şıkkıymış diyoruz. Ve ne yapıyoruz? dördüncü sorumuza geçiyoruz kıymetli arkadaşlarım şöyle biraz ekranımızı kaydıralım dördüncü sorumuza çıkalım evet dördüncü sorumuzda ne varmış şunu biraz da küçültelim dördüncü sorumuza evet şimdi fotoğrafçılıkta hareketli cisimlerin fotoğrafını çekmek için iki yöntem vardır bunlardan birincisi nesnenin dondurulduğu kısa anlık pozlama diğeri ise cismin hareketinin ve hızının yansıdığı uzun pozlamadır fotoğraf kısa pozlanırsa cismin yeri hakkında bilgi edinilirken hızlı hakkında hızı hakkında bilgi edinilemez evet sorumuz Heisenberg'in Heisenberg Heisenberg'in Heisenberg belirsizlik prensibi arkadaşlar hepiniz anladınız belirsizlik prensibi evet devam edelim hızı hakkında bilgi edinilemez fotoğraf uzun pozlanırsa cismin hızı hakkında bilgi edinilir fakat yeri kesin olarak tespit edilemez yani elektronların hızını biliyorsak yerini konumunu bulamayız Konumunu biliyorsak hızını bulamayız. Heisenberg'in belirsizlik prensibi kuantumun başlangıcıdır arkadaşlar. Bohr'dan hemen sonra Heisenberg böyle bir e, fikir atmıştır. E, elektronların dalga hareketi yaptığını da Schrödinger e, oradan yürümüştür. Evet buna göre ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? Arkadaşlar ha bu cümlede bu cümleden aşağıdakilerden hangilerine ulaşılabilir? Elektron da hareketli olduğundan Elektron da hareketli olduğundan yeri ve hızı aynı anda tespit edemez. Kesinlikle ulaşılır. Yani bire kesin ulaşılır arkadaşlar. Elektron yörüngede dairesel olarak hareket eder. Arkadaşlar dairesel olarak hareket etmeyi bir kere bor değil mi? Dairesel yörüngelerde hareket eder diyor. Ama Heisenberg dalgası, dalga boyunda olduğunu söylemişti. Gerçi buradaki cümlede herhangi bir elektron hareketiyle ilgili, dairesel hareketiyle ilgili herhangi bir bilgi yoktur arkadaşlar. O yüzden buna ulaşamayız. Yani 2'nin olduğu şıkları hemen siliyorum. Doğru seçenek A ya da D olacak. 3'e Üç, bakalım. Temel haldeki atoma enerji verilirse uyarılmış. Atom haline geçer. Yine bordan almışlar arkadaşlar. Borun... Ee nedir? Kararlı ve kararsız yapı olmak üzere e, temel hal ve uyarılmış haline atıfta bulunmuşlar. Bu buna da yukarıdaki cümleden ya da yukarıdaki bilgiden buna da ulaşamayız arkadaşlar. O halde 3'te, 3'te de ulaşılamaz. Doğru seçeneğimiz A diyoruz. Sadece yukarıdaki bilgiden yalnız 1'e, birinci yargıya ulaşabiliriz diyoruz ve 5. sorumuza Geçiyoruz arkadaşlar. Beşinci sorumuzda maşallah epey uzun bir soruymuş arkadaşlar. Şöyle biraz da küçültelim. Biraz daha küçültmemiz gerekiyor. Evet şimdi uygundur. Kuantum sayıları orbitallerin ve orbitallerde yer alan elektronların belirlenmesinde kullanılır. Evet arkadaşlar 4 kuantum sayımız var. Baş kuantum sayısı açısal momentum, manyetik kuantum sayısı ve spin Kuantum olmak üzere 4 kuantum sayımız var. Kuantum sayıları şunlardır. Baş kuantum sayısı elektronun enerji düzeyini, elektronun çekirdeğine olan ortalama uzaklığına bağlı olarak değişen kuantum sayısıdır. Evet arkadaşlar elektronların enerji düzeyine olan uzaklığını e, tahmin eder. Açısal momentum kuantum sayısı da L ile gösterilir. Orbitalin şeklini bir enerji düzeyinde kaç tane alt enerji düzeyini olduğunu gösteren kuantum sayısıdır. L 0 1 2 3 gibi değerler alır, n eksi 1 değer değerini alır. Manyetik kuantum sayısı da ml ile gösterilir arkadaşlar. Şurada l gözüküyordur. Alt enerji düzeyinde kaç tane orbital olduğunu yani orbital sayısını gösteren kuantum sayısıdır. ml yani e, orbital sayısı e, n değerini 2 ile çarpıp 1 eklemeyle e, e, bulunur arkadaşlar. Buradan orbital sayısını buluruz. Buradan da arkadaşlar orbitaller eksi ile artı l, e, değerlikleri arasında değerlik alır arkadaşlar. Buna göre diyor atomdaki bir elektron aşağıda verilen kuantum sayılarından hangisine sahip? Olamaz. Olamaz bakalım. Şimdi baş kuantum sayısı 4'e sahip olabilir. Tabii 4. enerji düzeyini ifade edebilir. L asla baş kuantum sayısıyla eşit ya da ondan büyük olamaz. Kesinlikle küçük olacaktır arkadaşlar. L değeri 3 olabilir. Evet. ml de biliyorsunuz artı eksi L'dir. Artı 3 eksi 3 ile artı 3 arasındaki tüm değerlikleri alabilir ml. Demek ki A şıkkı olabilirmiş. olamaza e, arıyoruz biz. N değeri baş kuantum sayısı 3 değerini alabilir. E, L değeri de 3'ten küçük olan e, sayılar olacaktır. E, 2 olabilir, 1 olabilir veya 0 olabilir. 1 demişler bu da olur. de L'de e, eksi 1 ile artı 1 arasındaki tüm sayılar olabilir. Eksi 1, 0, artı 1. Burada 0 vermişler bu da olabilir. C'ye bakalım 2 olabilir arkadaşlar. L değeri küçüktür. E, baş kuantum sayısından doğru. E, 1 ile e, eksi 1 ile... 1 artı 1 arasındaki tüm değerleri alabilir. E, manyetik kuantum sayısı eksi 1 demişler bu da olabilir. E, D'ye baktığımız zaman arkadaşlar baş kuantum sayısı 1 olabilir. E, baş kuantum sayısı 1 ise açısal momentum arkadaşlar 0'dır doğru. Manyetik e, kuantum sayısı da e, bu 0 olduğu için. Eksi artı L biliyorsunuz 0'a eksi artı değerlik verilemez 0'dır bu da doğrudur. Bakalım E şıkkı muhtemelen cevabımız. Bakalım açısal e, baş kuantum sayımız 3 olabilir. Ama L açısal momentum baş kuantuma eşit olamaz arkadaşlar. Baş kuantum 3 ise bu 2, 1 veya 0 olabilir. O halde yanlış olan şey budur. Evet arkadaşlar bu uygundur. Evet 2 olsaydı eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2 değerliklerinden bir tanesinin olabilirdi. Ancak açısal momentum baş kuantum sayısı 3 olduğu zaman 3 olamaz arkadaşlar hangisi olamazmış? E şıkkı Edirne'yi işaretliyoruz ve nereye geçiyoruz? 6. sorumuza geçiyoruz evet 6. sorumuz Uu, 6. soruya bak maşallah. Evet 6. sorumuzu şöyle bir ufaltalım. Evet şimdi 6. sorumuza baktığımızda şöyle bir evet, ayarlama çekelim ya da şöyle biraz büyütelim. Kuantum sayıları ile ilgili bir oyun tasarlanıyor. Güzel. Oyun 4 adet kutu ve kutu içinde şekildik gibi renkli toplardan oluşuyor. Evet. Kutu numaraları baş kuantum sayısını. Renkli toplar açısal momentum kuantum sayısını. Topun üzerinde yer alan sayı ise manyetik kuantum sayısını temsil ediyor. Topların üzerinde sayı yok. Bende gözükmüyor. Evet. Renkler gözüküyor. S. P. S. P. D. Ma, sarılar S oluyor, S, maviler P oluyor, kırmızılar D oluyor, beyazlar ise F orbital oluyor. Evet arkadaşlar buradan hemen yazabiliriz. Sarı, S orbitali, S, maviler P orbitali, kırmızılar D orbitali, maviler P, sarılar S, e, beyazlar da F orbitali arkadaşlar. Kırmızılar D, maviler e, P orbitali, sarı da S orbitali. Evet tamam. Oyun şu şekilde oynanıyor. Kutuların herhangi birinden bir top seçilir. Seçilen topa göre kuantum sayısı söylenir. Örneğin 3. kutudan üzerinde eksi bir yazan kırmızı top çekilirse baş kuantum sayısı 3, açısal momentum kuantum sayısı 2, manyetik kuantum sayısı da eksi bir türü de D olur diyor. Oyunda bir sıkıntı var. Evet 3... Evet 3. kutudan çekiyorsa 3'te evet 1 olduğu ee, P'de de 1 değerlik alabilir. Ama kırmızı top çekmiş. Evet kırmızı D'dir. Evet doğru. Doğru tamam. Şimdi anladık. Ee, daha iyi anladık. Buna göre diyor. Bakalım. Buna göre 4 numaralı kutudan başkontum sayısı en eşittir 4. Üzerinde 2 yazan beyaz top çekilirse diyor. Üzerinde yani ML 2 diyor. Beyaz top çekiliyorsa f orbitalinden o zaman l de arkadaşlar ne oluyor? 3 oluyor değil mi? Evet, yazdık. f beyaz top çekildiğine göre. Baş kuantum sayısı 4'tür. Birinci yargımız doğru. Açısal momentum kuantum sayısı, açısal momentum kuantum sayısı 2'dir diyor. Açısal momentum l'dir arkadaşlar 3 olması lazım. Beyaz topu çektik çünkü. Bu yanlıştır arkadaşlar. Orbital türü de f'dir. l'nin 3 olduğu orbital e, şöyle yazalım. l 0 ise S orbitali L 1 ise P orbitali L 2 ise D orbitali L açısal momentum 3 ise arkadaşlar F orbitali F orbitalidir doğru o halde hangileri söylenebilir arkadaşlar 1 ve 3 doğru seçeneğimiz D şıkkıdır diyoruz bu oyunu biz de oynamalıyız. Evet güzel bir oyunmuş. Biraz anlamakta zorluk çektik ama sonra çözdük. Güzel gerçekten güzel bir oyunmuş kıymetli arkadaşlarım. Evet bir tane daha çözelim. 7 olsun arkadaşlar. Ee, bakalım 7. soruyu da çözelim. Daha 19 dakika oldu. Ee, sıkılmadınız umarım. Elementlerin elektron dizilimini öğrencilere öğretmek isteyen kimya öğretmeni bir etkinlik tasarlıyor. Maşallah öğretmenlerimiz ne güzel çalışıyor. Evet şunu biraz daha büyütelim. Ne yapıyormuş? S orbitalindeki elektron sayısı kadar yerinde sayılır. Evet yerinde say. P orbitalindeki elektron sayısı kadar ileri yönde adım atılır. Evet güzel. D, D orbitalindeki elektron sayısı kadar da geri yönde adım atılır. Evet. P'de ileriye, D'de geri, S'de yerinde say. Evet örneğin 1s2, 2s2, 2p6 elektron dizilimine göre başlangıçtan 6 adım ileri yönde uzaklaşılmıştır. Yerinde say yerinde say 6 adım ileriye gitti Evet doğru 6 adım ileri yönde uzaklaşılmıştır. Buna göre diyor başlangıçtan 5 adım ileri yönde uzaklaşmak için başlangıçtan 5 adım ileri yönde uzaklaşmak için elektron diziliminin son terimi orbitallerinden hangileri olabilir? Başlangıçtan 5 adım ileri yönde. Bakalım arkadaşlar 1 3p5 ile bitiyormuş. 1s2 2s2 2p6 5. 3S2 3P5 Bakalım arkadaşlar yerinde say yerinde say S'lerde yerinde sayıyoruz Yerinde say yerinde say 6 adım git Yerinde say 5 adım daha git İleriye gittik 11 adım oldu arkadaşlar Burada 5 adım olmadı Bir gitti birinin olduğu şıkları siliyorum hemen Evet doğru seçenek D ya da C Evet 4S1 Ne yapalım 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 yerinde say yerinde say 6 adım git yerinde say 6 adım daha git 12 oldu yerinde say buradan 12 çıktı arkadaşlar. Bu da olamaz. 2'nin olduğu şık da olamaz. Doğru seçeneğimiz D şıkkıdır diyoruz hemen. Ama yine de yapacağız değil mi? Evet Doğru doğruluğunu ispat edeceğiz. Sağlamasını yapacağız. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D7. Evet yerinde say yerinde say 6 adım git. Yerinde say 6 adım daha git 12 oldu. Yerinde say 7 adım geri gel. 12'den 7 çıkarsa arkadaşlar evet 5 başlangıçtan 5 adım ileride oluyoruz. 3 kesinlikle doğrudur. 4P3 de bitmiş. Tamam. Yine yapalım. 1S2 2S2 antrenman yapıyoruz. 2P6 3S2 3P6 4S2 3D10 4P3 değil mi? Evet tamam. Hadi yapalım. Yerinde say yerinde say. 6 adım git yerinde say 6 daha git 12 oldu yerinde say evet 12 10 adım geri git 12 2 adım kaldı burada yerinde say yok 3 adım öteye git 2 adım kalmıştı 3 adım daha gittik evet buradan da 5 adım çıkıyor arkadaşlar doğru seçeneğimiz 3 ve 4 oluyor ve timetli arkadaşlarım ilk testimizi ilk bölümünü birinci ünite ilk bölümünü burada bitirelim ee, ikinci bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.